Farkında değilsin Sarılsan geçer diyorum ama Sen sanki beni duymuyorsun Işıksız sokaklarda sarılsam bir kez daha Sana Ölmeden önce olsa bile Hissetsen bir kez daha Bu benim hayatım Olamadı hiç ama Sana hayatım dedi Canım Bu biraz klişeye gelebilir ama gerçekten sen öyleydin benim için bebeğim Benim sevgim farklıydı Bu dünyaya ağır geldi Yaralı Ruhun ne olsun İnan bu bedel Çünkü seni görmeden sevdim Çünkü seni görmeden sevdim Çünkü senin ruhunu sevdim Çünkü seni öylesiye sevdim Yaralar